Sana çıkıyormuş insanlar beni deli sanıyormuş bırak sensin var bırak sensin var duyuyorlar sana çıkıyormuş insanlar beni deli sanıyormuş bırak. Kansınlar doğması neş sen hep olay her günü fresh sevmek kolay Ettin dinledes kalbime sen muray değil bulades çünkü hep aklında hey, şimdi sen neyim hep hey, beni kendinecek hey Bekleyip durma gel al beni burada günahlarımızla sen ben popi ve uzaklar her yanımızda tuzaklar Fırlanmışız bir masaldan Umrumuzda değil yasaklar Yasaklar Umrumuzda değil yasaklar Abartman Senle cennet olur apartman Tüm yollar Sana çıkıyormuş insanlar Beni nereye sanıyormuş bırak Samsunlar, bırak, Samsunlar Tüm yollar sana çıkıyormuş insanlar, beni deli sanıyormuş Bırak, Samsunlar Bırak, Samsunlar